Kova burcu RK özellikleri. Kova burcu RK fiziksel olarak çekici bir yapıya sahiptir. Bakışları genellikle insanları etkileyecek biçimdedir. Heyecan normaları yüzlerine yansır. Bakımlı ve ince telli saçlara sahiptir. Düşük göz kapaklarının olduğunu ve bakış bayın bakıştı. Bayın bayın bakıyormuş demek ki arkadaşlar. Olduğunu söylemek gerekir. Açık alın yapısına sahiptir. Orantılı çeneleri yüzlerine ilginç bir görüntü verir. Dudakları ise her zaman gülümsemeye hazır biçimdedir. Burun yapıları genellikle küçüktür. Kova erkekleri karizmatik bir görünüme sahiptirler. Kova burcu erkekleri genellikle toplu vücut yapısına sahiptir. Kova burcu erkeği genel olarak modayı takip etmez. Kendi stillerini yaratır ve gerçekten farklı giyim seçimleri vardır. Canlı renkleri tercih eder. Ruh haline göre kıyafet seçimi yaparlar. Kova burcu erkeği sıradan görünüşe sahip son derece kibar bir erkektir. Herkese karşı nazik ve işten davranışlar sergiler. İnsanları kırmak ve onlara karşı kaba davranışlar sergilemek isteyici en son şeydir. Her zaman insanların iyiliğini ister ve bu konuda onlara destek çıkar. Görünüm bakımından onu diğer erkeklerden ayıran özelliklere sahip değildir. Ancak kişilik olarak onu diğer erkeklerden ayıran birçok özelliğe sahiptir. Kova burcu erkeği hep iyimser davranışlar sergiler. Hayatın olumsuz yönüne bakmak yerine olumlu ve eğlenceli yönüne bakmayı tercih eder. Hal böyle olunca Kova burcu erkeğinin neden her zaman neşeli ve güler yüzlü olduğunu anlamak kolaylaşır. Kişilik olarak neşeli ve hoş olması insanlar tarafından sevilmesine, beğenilmesine neden olur. İnsanların ona daima saygı göstermesine şaşırmamak gerekir. Kova burcu erkeği çok gönlü bir kişiliğe sahiptir ve özgürlüğüne son derece düşkündür. Kısıtlanmaktan hiç hoşlanmaz. Kova erkeğinin çok yönlü yapısı insanların onu zaman zaman anlayamamasına ve çözümleyememesine neden olur. Bazı insanlar kova burcu erkeğini uzun süre tanıdığını ve daha onu çözümlemediğini söyleyebilir. Kişiliğini anlamak gerçekten zordur. Kova burcu erkeği genellikle mantığı ve ile hareket eden, buna göre konuşmayı tercih eden bir kişiliğe sahiptir. Duygularını kolay kolay açığa çıkarmaz. Kimi insanlar onun duygusuz olduğunu savunur ancak bu durum aslında böyle değildir. İş dünyalarında son derece duygusal bir erkek vardır. Ancak bunu nadiren belli ederler. Pratik ve zeki bir düşünce yapısına sahip olması, birçok konuda kolayca çözüme ulaşmasını sağlar. Kova Burcu erkeği değişimin insanıdır. geneleklerine bağlılık göstermez. Hayatın her alanında değişim olsun ister ve hayatını bu şekilde yaşar. Farklılık Kova Burcu erkeğine büyük keyif verir. Bu kadar farklılık düşkünü, özgürlükçü ve özgürlükçü ve değişimci olması, hareketli olmasını sağlar. Bunun sonucunda Kova burcu erkeği gerçekten mutlu ve enerji doludur. Kova burcu erkeği hayatın her alanında mükemmel olanın peşinden koşar. Az olan ile yetinmek ona göre değildir. Her şeyin en güzeline, en mükemmeline sahip olmak ister. Bu nedenle maddi olarak savurganlık yapabilir. Mükemmel olana sahip olmak maddi olarak güçlü olmaktan, para harcamaktan geçer ve Kova burcu erkeği de bu durum farkındadır. Sosyal olarak daima aktif bir kişiliğe sahiptir. Çevresi her zaman insanlar ile dolu olur. Ancak bu kişiler genellikle her seferinde farklılık gösterir. Kova Burcu erkeği daima yeni insanlar ile tanışmak ister. Her insan ile fikir alışverişi yapmak ister. Hal böyle olunca Kova Burcu erkeğinin çok geniş arkadaş çevresi olur ve herkes tarafından sevilir. Tavırlarıyla ve davranışlarıyla ön plana çıkan sevilen bir erkektir. Kova Burcu erkeği için yalan söylemek çok zor bir durumdur arkadaşlar. Doğrucu ve dürüst bir erkektir. Yalan söyleyen insanları çevresinde tutmaz. Güvenilir bir kişiliğe sahiptir. Bu tarz davranışları sayesinde insanların beğenisini ve takdirini kazanır. Kova burcu erkeği aynı zamanda son derece hissi ve karşısındaki insanın ne istediğini, ne söylemek istediğini anlayan bir erkektir. Kova burcu erkeği her zaman farklı şeylerle ilgilenmek ister. Sürekli olarak aynı şeyleri ilgilenmekten ve bir konu üzerine uzun süre vakit harcamaktan aşırı derecede sıkılır. Kolayca yön değiştiren bir kişiliğe sahiptir. İnsanlar onun birçok konuyla ilgi duymasına şaşırabilir. burcu erkeğini bu anlamda takip etmek çok zordur. Dostlarına çok değer verir ve aslında bu insanları kardeşi olarak görür. Kardeşleriyle tüm tutkularını, ilgi ve alanlarını ve düşüncelerini paylaşır. Bu kişileri titizlikle ile seçtiğini söylemek gerekir. Herkes onun arkadaşı olabilir ancak çok az kişi onun dostu kardeşi olabilir. Dostları kardeşleri için yapmayacağı şey yoktur. Ailesine daima önem verir. Ev hayatı onun için çok önemli bir kavramdır. Ailesiyle mutlu olmak için uğraşır. Ailesiyle olduğu sürece eğlenceli ve neşeli bir erkek olurlar. Evli olsun ya da olmasın daima ailesine değer verir. Evli ise eşiyle sürekli mutlu olur. Zaman zaman romantik olur. Aşk hayatında son derece nazik ve ilgili bir partner olarak karşımıza çıkar. Bu tarz davranışlar sergide olmasına rağmen birlikte olduğu kişiyi hayatının merkezi haline getirmez. Bağımsızlığına düşkün bir yapıya sahiptir. Bağlanmaktan ve kısıtlanmaktan hoşlanmaz. Kova burcu erkeği ile beraber olan kadın öncelikle onunla arkadaş olmayı başarmalıdır. Bunu sağlayan kadın Kova erkeği ile uzun bir ilişki yaşayabilir. Kova burcu erkeği aşk hayatında bir ilişkiye başladığında ilk zamanlarda soğuk ve uzak davranabilir. Aslında bu da partnerine aşırı derecede değer verdiği için yapar. Sevdiği zaman içinde fırtınalar ile baş başa kalır. Bağımsızlığından vazgeçip vazgeçmeyeceğini düşünür. Yoğun bir sevgi içerisindedir. Kova burcu ile birlikte olan kadın onu yönlendirmek yerine onunla hareket etmeyi bilmelidir. Zaman zaman kıskanç olabilir. Kova burcu erkeğinin olumlu özellikleri arasında en dikkat çekici olanı insancıl ve arkadaşça önem veriyor olmasıdır. İnsanlara yardım etmekten hoşlanır. Oldukça yardımsever bir karaktere sahiptir. İyimser, yaratıcı ve bağımsızdır. Kova burcu erkeğinin olumsuz özellikleri arasında sorumsuz olması ve anlaşılmaz davranışlar sergilemesi dikkat çeker. Saplantılı bir erkektir ve kimi zaman dengesiz davranışlarda bulunabilir. Huysuz, aşırı yenilikçi ve dik kafalı olması diğer olumsuz özellikleri olarak gösterilebilir. Kova burcu erkeği uzun süreli ve kalıcı birlikleri yaşıyorsa Yay burcu kadını tercih etmelidir. Bu kadın ile birlikte son derece mutlu ve uyumlu birlikteye sahip olur. İkizler burcu kadınıyla renkli ve maceralı bir ilişki kurabilir. Son derece eğlenceli bir ilişki sahibi olabilirler. Fiziksel ilişki bakımından aslan burcu kadınıyla son derece uyumlu olurlar. Kova burcu erkeği isteklerine karşı sorun çıkartmayacak, kendisine koşulsuz bir şekilde bağlılık göstereceğine inandığı, tercihlerin ve kararlarını sorgulamayacak kadınlardan hoşlanır. İsteklerine saygı duyan ve kendisini onaylayan kadından hoşlanmaması söz konusu bile olamaz. Ancak kendisine uyum göstermeyen. Yaptıklarına ve kararlarına karşı sorun çıkartan kadından olabildiğince uzak durmaya çalışır arkadaşlar. Kova burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız dikkatli olmalısınız. Özgürlük düşkünü olan kova erkeği kısıtlanmaktan nefret eder. Onu kısıtlamamaya dikkat edin. Kova burcu erkeği etkilemek için duygularınızı gizlemeniz gerekir. Kova erkeği aklını kullanarak bir şey elde etmek ister. Sizi araştırmasını sağlayın, merak uyandırın ve gizli yönleriniz olsun. Sizi tam olarak çözmesine izin vermeyin, doğrucu olduğunu hissettirin. Asla ama asla yalan söylemeyin. Tüm bunları uyguladığınız sürece Kova Burcu erkeğini etkileyebilirsiniz. Kova Burcu erkeği sosyal çevresiyle bir arada olmaktan, yeni yerler keşfetmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanır. Her konuda araştırma yapmaktan ve yaratıcı olmaktan hoşlanır. Burcu erkeğine hediye almak istiyorsanız ve maddi olarak güçlü biriyseniz elektronik, ilginç ve yeni çıkmış bir şey alabilirsiniz. Dizüstü bilgisayar, tablet ya da bilgisayar alabilirsiniz. Bilgisayarda oynamak için yeni bir oyun ya da hoparlör alabilirsiniz. Burcu erkeği gökyüzünü izlemeyi sever. Bu nedenle de bir teleskop da alabilirsiniz. Seviyor mu sevmiyor mu bir türlü anlam veremeyip kendi içinizde türlü çelişkiler yaşamanıza sebep olan cinstendir bu adamlar. Duyguları körelmiş ya da geçmişinde ağır darbeler yemiş sanırsınız. Fakat ihtiyacı olan sadece karşısındakine tamamen güvenmek ve neye nasıl tepki vereceğini bilecek kadar yakından tanımaktır. Sonrasında çok nadir de olsa sevgisini belli edeceği girişimlerde bulunacaktır. Size düşen ise bunlarla yetinmeyi bilmektir. oldukça naif ve derinden yavaş yavaş yapar analizlerini. Tespiklerinin %90'ı doğrudur. Hisleri güçlü, arkadaşı çok, kitap kuruludur. Çoğu kişinin önemsiz gördüğü olaylara bile bir andan yüklemeye çalışır. Kafalarının içindeki o yumuşak maden yürekli sürekli çalışır. Çok düşünür, boş düşünmez. Ama kimseyi de küçümsemeyi sevmez. Çabuk kavrayıp algılarlar. Ama işlerine geldiğinde gerçekten öyle olduklarını düşündürecek kadar saf taklidini yaparlar. Siz önemsemezsiniz ama o aklının bir köşesine yazar. Siz düşünmezsiniz onun gece uykuları kaçar. Her konuda fikir danışıp muhabbetin dibine vurabileceği bir arkadaş bayağı sevgili ona ilaç gibi gelir. Olaylar ve kişiler hakkındaki düşünceleri şaşırtıcı derecede iyimserdir ve çoğu duruma sizin hiç düşmediğiniz yönlerinden bakarlar. Açık fikirli ve rahat insanlar olduklarından size garip gelebilecek olayları normal karşılayıp çayın gerektirdiği şekilde gerçekleştiğine inanırlar. Bu yüzden tartışma konusu olarak gördüğünüz mevzuları gönül rahatlığıyla önlerine sunamazsınız. Çünkü hayata mantık çerçevesinde bakan kovalar konunun farklı bir yönden yaklaşıp kendini size açıklamaya çalışır. Ağız tadıyla bir tartışma yaşamadıkları gibi konu kapandığında da kendi kendini sorgularken bulabilirsiniz. Özgürlük alanına müdahale edilmesi hoşlarına gitmez. Çünkü onlar zaten neyi nasıl yapmaları gerektiğini iyi bilir. Hata yaptıklarını düşünüp yüzüne vurduğunuzda öfkelenip tartışma yaratması kuvvetli muhtemeldir. Bir kova burcu erkeğiyle sevgiliyseniz beni daraltma, sık boğaz etmetriliklerine mutlaka şahit olmuşunuzdur. Çok konuşmadıkları için hakkında ne düşündüğünü merak ettiğiniz konuları açmaya çalışmanız bile sonuç vermeyecektir. Çünkü tek yaptıkları uzaklara dalıp sizi dinlemek olacaktır. Ancak soru sorarsanız cevap verirler. Ondan da tatmin olacağınız şekilde açık konuşmayacakları ve ikinci kez soru sorduğunda sinirlenecekleri için sinirlenecekleri için boş verin gitsin. Dedikodu'yu hiç sevmezler. Zaten insanlara karşı olan merakları da önemsediklerinden değil sadece laf olsun diyedir arkadaşlar. Sevdiği kalını bulduklarında gözleri başka kimseyi görmez ve onu hayatlarının merkezine yerleştirirler. Kovaları kıskançlıklarınızla boşuna daratmayın. Çünkü gerçekten sadık ve sevecen olurlar. Tabi her işin istisnai tarafları da olabilir. Dırdırdan ve gereksiz tartışmalardan nefret ederler. Onların hayal ettiği dünya en sevdikleri yanları da olsun ve ömürleri en ufak huzursuzluk yaşamadan geçsin. Çoğu kişi patabatsızlık diye de adlandırabilir ama kova erkekleri aklına geleni ayıp olur şimdi böyle denmez ki diye düşünmeden söyleyiverir. Bu konuda sizi sık sık şok edecektir. Çünkü üst, üstte de belirttiğimiz gibi hayalperestlik ve romantizm pek onlara göre değildir. Gündelik hayatın telaşlarına çok fazla kafa yormak istemez. Bu tür ufak ayrıntılarla kız arkadaşları ilgilensin ister. Önemli bir mevzu yoksa onu anlatmayın bile dinliyor gibi görünüp 10 dakika sonra unutacaktır. Ciddi konularda ise kendini geri planda gibi gösterip beyninizi kontrol etmeye çalışır. Adeta kanınıza işler. Zeki ve detaycı bir kadınsanız şimdiden söyleyelim bundan pek hoşlanmayacaktır. Çünkü ilişki süresince onun izin vermeyeceği şeyleri zekanızı kullanarak kabul ettirme ihtimaliniz bile onu çıldırtmaya yeterlidir. Şüphesiz ki kova erkeklerin en acınası halleri sevdiğine hediye seçerken girdiği hallerdir. Tüm arkadaşlarından fikir alır, tüm internet sitelerine ve mağazalara bakınır dururlar. Bırakın hediyeyi hafta sonu kahvaltı edebileceğiniz bir mekan seçmek için bile her açıdan en güzel olanı bulmaya çalışır ve bunun için mesai harcarlar. Manzarası harika olsun ama çok da pahalı olmasın. Yemekleri leziz olsun ama kuş sütü eksik olmasın isterler. Zamanı değerlidir ve onu geriye saramayacağını bildiğinden mi yoksa sadece keyifli vakit geçirmek istediğinden mi bilinmez, hayal kırıklığına mahal vermemek için gerekli tüm araştırmaları yaptıktan sonra kararını verir. Sevgilisi de kararsız olan tüm kova buluşlarına buradan geçmişler olsun diyoruz. Çığlık bir sevinçle verdiğiniz haberi soğukkanlılığını bozmayıp oldukça soğukkanlı bir şekilde karşılar. Sanırsın tüm dünya ve duyguları fazlasıyla talarak şu fani dünyadaki misyonu çoktan tamamlamışız sanırsınız. Burcu erkeğinin parayla olan münasebeti tam bir aşk nefret ilişkisidir. Parasızlıktan nefret eder, sıfırı tüketmeye yakın gibi göründüğü zamanlarda bile bir yerlerinden bir şekilde para kaynağı fışkırır. Değmenin suyunun nereden geldiği hakkında asla net bir fikiriniz olamaz. Parayı ve paranın alım gücünü sever ancak asla cimri değildir. Varken hesapsızca harcar. Burcu erkeği ile yuva kuracaksanız kredi ile bir şey aldırmanız zordur. Onun kafası parayı paraya dönüştürmeye çalışır. Mesela ev almak onun için ölü yatırımdır. Bir kova burcu erkeğini arayarak asla neredesin diye sormayın. Diyelim ki sordunuz. Alacağınız cevabın doğruluğundan şüphe etmek zorundasınız. Zira kova burcu erkeğinin dürüstlük gibi kavramlarla pek işi yoktur. Detay vereyim, detayım anlaşılmasın. Düsturunu yaratıcısı onlardır. Basit bir nerededir sorusuna bile en iyi sanaryo dalında Oscar adayı olacak şekilde hikaye karşılık verir. Siz de bu alanı yemez ama gargara yaparsınız. Kafasında aynı anda 40 tilki dolandığı için eninde sonunda dağınık dikkatinin gazabını uğrayacak ve size anlattığı senaryoyu unutarak muhakkak açık verecektir. Kova burcu erkekleri büyük egolu varlıklardır. Her şey bildiklerini hatta en iyisini bildiklerini iddia etmekten çekinmezler. Hatta bu konuda eleştiri almaktan da haz duyarlar. Onunla olan ilişkinizin ve ruh sağlığınızın selameti için bir takım alçak dağları onun yarattığı gibi konulara evet deyip geçmeniz gerekir. Ondan asla üstün olamazsınız. Olursanız canı sıkılır. Elbette istisnalar olacaktır ama burcu erkeği ile ilgili en bilinen özellik sadakatsizliğidir. Çok açık ve net söylüyoruz. Aldatır, sizden sıkıldıysa aldatır. İlişkinizde fazla kavga etmeye başladıysanız aldatır. Başka bir kadın ona fazla ilgi gösterirse yine aldatır. Ama ne gariptir ki asla kimseyi tam olarak terk edemez. Eski sevgilileri ile bir şekilde arkadaş kalmayı başarır. Arkadaş olamamışsa irtibatı koparmaz. Kova burcu erkekleri duygusal insanlar değillerdir. Ama onlar için taş kaplı da diyemeyiz. Oturup sizinle romantik filmlere, sokakta gördüğünüz bir düşküne acıklı bir bayram reklamını ağlayamayacaktır. Hatta yüksek ihtimal sizi alarken sizinle dalga geçecektir. Bunun yanı sıra tam da kafanızda... Onu odun bellemişken sokakta bulduğu ölmek üzere olan bir yavru kedi için nasıl çırbaldığını görüp hayrete düşeriz düşebilirsiniz. Tam olarak neye üzülüp neye sallanacağını ya da sallanmayacağını asla kestiremezsiniz arkadaşlar. Videomuzda bu da burada sona geldik. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olmanızı bekliyoruz. Bizi izlemenizi diliyoruz. Teşekkürler ediyoruz.